Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda söylediğim gibi bu videoda insanlara bir alda yürüyüşlerimiz yalnız olacağımız ilk şey ne olurdu diye soracağım. O zaman daha fazla girişi uzatmadan hadi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şimdi abi bir adaya gideceğim tamam mı? Tamam. Yanına alacaksın, üç eylemeyeceğim. Bir şansın var, tek bir şansın. Hı hı. Ve hayatta kalmaya çalışacağım. Ne alırdın yanına? Yanıma ne alırdım. Düşüneyim. Çakmak, çakmak, çak, çak, çak, çakmak. Niye? Niye? Ateş yakabilirsin. Çakmak o nasıl He? Ateş yakıp yapacaksın? Ateş böyle olmaz ya. Yok. Ha. Ateş yakıp ne yapacaksın? Ateş yakıp ne yapacaksın? İşte ısınırsın ilk gün. En Su bulursun. Böyle yani ateşle yani. hayatan alırsın. Yani avlanırsın ateşin. İlk lazım olan şey Yoksa gece tekiyen ateş yakabilirsin. Zaten ne alır gınal bir yandan ateş. E ateş ateş olmaz. Hiç böyle olmaz Yok. Ha. Ateş yakıp ne yapacaksın? Yaşır, ne yapacağız? Şuan ıslak. Isınırsın. Sadece suyla Evet. Öyle, geçeceye. Yani, keşkeye Yani, havalamışsın ateşi. Millet telefonu diyelim. İlk lazım olan şey ateşi. Yoksa tek yansın. Hahaha. Sen ne ağırdı, ağırdı yandan ateş. Eee, ateşin var mı? Yapmak Evet. Evet. İstak geniz ateşi. Likosu yeter. Millet telefon diyordu. Millet falan. En neyse <izahı, teşekkürler>, eyvallah. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi şimdi bir adaya düşeceksin tamam mı? Hı. Bir şansın var yanına ne alır bu? Tek bir adet bir şansım Evet bir, bir tane şansım var. Neyi seçebiliyoruz? Tekeni seçebiliyoruz ya. Ve şey haklı sınırız ama bir tanem bir tanem obama'yı alacağız? ben sevdiğimi onu yalan söyledim doğru değil Hayırlı ya her şeyi... Çözümünü bulur yani bir şekilde yaşamalarında şey yaptığında Tek kalmasın da insan anladın mı? Tek psikolojik olur, kafayı yersin aç karını doyurmuyor diyorlar Abi doyurmasın her şeyi doyurmak olur. değil, karın değil ki Tamam mı? Bir yol bozmur yani, bir yol bozmur yani. Can, yani Canını sıkma Ama tek başına da psikolojik olur, kafayı yersin bir anlıyor Kanka ne geçin? Kankanı sikiyim, kalk, kalk kankam varım ne oluyor orada? Neyi vallahi teşekkür ederim Ne demek aşkına? Şimdi çok önemli birine soru soracağız. Evet şimdi kendilerine dönüyoruz. Amca bir adı edicen yanda ne Teşekkürler amca. Peki neden? Eyvallah amca olayı yazın. Sür anda sür yazın. Allah ee, Allah. Amma bir adı bir tek şansım var, yanımda alacağın tek şey ne olur? Telefonu mu alır? Şarjı bitse ne yaparım? bunu ya, da alır ya, Aynı şey. Telefon yeter. Şey abi ben sana bir soru soracağım. Hı hı? Bir aday edilsen yanımda alacağın tek şey ne olurdu? Telefonunu aldım ya. Telefonun başında çaresiz bekliyor, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Niye telefon? Her tarafa ulaşabilirim ama yani kendim oradan o tarafa gidebilirim veya gidebilirim. Her zaman başlıyorsun. Yardım biterse. Evin çıkar, evin çıkar. Allah Allah. Aslında yalnızca bile sevgilimizi alırsak da alıyoruz yanımıza. <gülüyor> <gülüyor> orada. Bir kamp kurarız, orada kalırız. Teykahtan. <gülüyor> Teykahtan. <gülüyor> Herkese arkadaşlar ben Yoram